Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orjinal yayınları hazırladığı TYT Geometri Soru Bankası kitabında üçgen açı konusundaki ÖSYM tarzı testlerden test 5'in çözümünü yapacağız. Ve böylelikle üçgen açıyı bitireceğiz. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Düz bir zemin üzerinde çizilen D1, D2, D3, D4 doğrularıyla ilgili şu şekilde bilgiler verilmiş. İşte D1 ile D2 kesiyor, D2 ile D3, D3 ile D4, aralarındaki açılar böyle verilmiş eşit. Geniş açıların eşit olduğu söylenmiş. D1 ile şurada kaç 120 derece olduğuna göre buradaki soru işareti olan açı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar ne yapabiliriz? Şuradaki boynuzdan gidebiliriz. Alfa alfa alfa deyip hocam burası 180x alfa. Burası da 180 eksi alfa. Şu üçünün toplamı şunun şunun ve şunun toplamı alfaya eşit deyip buradan bir denklem elde edebilirsiniz. Ya da nasıl yapabilirsiniz başka? Şuradan da yapabilirsiniz. Hocam bunun 180'e tamamlayan açısı alfaysa. Bunun da 180'e tamamlayan açısı burası. Burası da alfadır. Bunun da 180 e tamamlayan açısı burasıdır. Burası da alfadır. A 2 açı yan yana, 2 iç açı 1 dış açı 2 alfa yaptı. Hocam alfayken ters açıdan alfa, 2 iç açı 1 dış açı. Burası da 2 alfa mı yaptı? Evet. Bak şuradaki üçgenle ne çıktı? Hocam alfa ile 2 alfanın toplamı 120. 120'yi kullanabiliriz. Alfa ile 2 alfanın toplamı 120 iken 3 alfa 120 yapar ve alfayı da böylelikle 60 derece 40 derece olarak buluruz. Bizden ne isteniyor? Şu ee, bizden aslında ne isteniyor 2 alfa bak soru işaret ters o açıdan dolayı 2 alfa yapıyor 2 alfa isteniyor alfa yerine 40 yazarsak cevap kaç yapar 80 yapar dolayısıyla cevap böylelikle edremit remit oldu birinci soruda geldik ikinci soruya diyeceğim bomboş bir sayfa görüyorsunuz niye TET 2018'de çıkmış ben telif yüzünden çözemiyorum maalesef uygulamadan bunun çözümüne bakarsınız aynı şekilde üçüncü soruda da TET 2020'de çıkmış ÖSYM sorusu telif haklarından dolayı çözemiyorum Uygulamadan bakarsınız. Geldik 4'e. Şekilde O noktasında bulunan bir kişinin pusulasını A ve B noktalarına doğru yönlendirdiğinde pusula da oluşan açı değerleri verilmiştir. A ve B açısının ölçüsü nedir diye soruluyor. Arkadaşlar büyük ihtimal şu hata yaparsınız. Hop çizdin. Kuzey çizgisi bu hocam. Kuzey çizgisi bu hocam. E o zaman buradaki açı 40 derece dersin böyle. Buradaki açı da 130 derece dersin genişi. O zaman burası kaç? 50 derece olur. Ama bu her zaman tutmayabilir. 40, 50 daha 90 dersin işaretler geçersin. Aslında böyle değil. Bizi nasıl yoruluyorduk? Hocam kuzey çizgisini çizdiğimiz zaman bak O'dan A'ya giderken A tarafından kuzey çizgisine gelinceye kadar ne yapacak? 40 derece geçecek. O'dan A'ya gidince kuzey çizgisine gelinceye kadar bu yönde saat yönü tersinde 40 derece olacak. Yani böyle 40 derece açı yaptığında kuzey çizgisine ulaşacaksın. Yani senin kuzey çizgin şu şekilde olacak kostum. Bak O'dan A'ya giderken A tarafında Böyle saat yönü tersinde kuzey çizgisine 40 derece açıyla ulaşıyorsun. Bunu bil bu şekilde de kullan. Her zaman kuzey çizgisi yukarı yönlü olmak zorunda değil. E, sonra buraya baktık baktığımız zaman O'dan B'ye giderken B tarafında kuzey çizgisine gelene kadar saat yönünün tersinde. Evet bakıyoruz şimdi. O'dan B'ye giderken B tarafında kuzey çizgisinden saat yönünün tersinde. Hop şöyle. Ne oluyor? Burası 130 derece olacak diyor sana. E, her şey çıktı meydana. 40 ise ters açıdan 40. 130 ise burası 50. 50 daha 90. Burası da 90 derece oldu mu? Oldu. Bu şekilde öğrenmeni tavsiye ediyorum. Çünkü kuzey çizgisi her zaman yukarı doğru olmak zorunda değil. ÖSM'ye yukarı doğru sordu ama ya böyle sorarsa veya da sizin kuzey çizgilerini yerleştirdiğinizde bu, bu açıları yanlış yerleştirirseniz en garanti çözüm yöntemi bu diyebilirim. Lütfen sen de bunu uygula. Tamam. Örnek 4. Denizli geldi. Geldik örnek 5'e. Bir katlama var. Katlamalarda ne yapıyoruz? Eski haline geri açıyoruz şekli. Eski halini açtığımız zaman ne diyoruz? Üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Yani şu kenarla şu kenar eşit olacak, bu kenarla da bu kenar eşit olacak. Peki eşitleri yazdık. Hatta açılar da birbirine eşit olacak. 30'sa burası da 30, soru işaretiyse burası da soru işareti. Yani şu açıların da birbirine eşitliğini de kullanacağız büyük ihtimalle. Başka ne yapabiliriz? Hocam bak eşitlik var. Tepe açısı kaç derece? 60 derece. Bak şurada kaç? 60 derece. 60'ı kullandık eşitlik gördüğümüz zaman hemen böyle eşkenar oluşturmuyor muyuz? Çünkü 180 60 çıkart 2'ye böl. 60-60 yapar taban açıları. 60-60 yaptı. Çok güzel. Sonra ne yapacağız? Şu ikiz kenarları kullanacağız. Hocam ben buraya bir alfa dersem. Burası da alfa mı? Evet x kenarda. 2 iç açı bir dış açıdan burası 2 alfa. 2 alfaysa burası da 2 alfa. A Şuradaki üçgende 2 ile alfan toplam bir dış açıya. Yani 60'a eşit. Yani 3 alfa eşittir. 60'tan alfayı 20 derece olarak buluruz. Alfa 20 iken burası 40 yaptı. 40 burada buradaki açılarda eşit ya... 140 kaldı buraya. Bunlar da kaçar derece olduğu zaman? 70'er derece oldu dostum. Yani cevap böylelikle. 70 çıktı. Beşinci soru C. Han oldu. Geldik 6'ya. ki dikdörtgen biçimde karton parçası A ve B noktalarından kenarlara dik doğrulukta kesiliyor. Daha sonra oluşan parçalar farklı üç rengi boyanıyor. Gri ve kırmızı renkli parçalar sırasıyla A ve B köşelerinde oklarla gösterilen yönlerde 100 derece. Arkadaşım önceden bu çizgi böyleydi. Döndürüldü 100 derece şöyle. Döndürülme açısı, hop şurası değil mi? Evet. Burası da hop şöyle dönecek. Bu böyleyken döndüğü zaman da şöyle mi gelecek? Evet. E arkadaş o zaman ilk burası kaç derece? 100 derece döndürüldü diyor. 100. O zaman burası 80. Burası da sana 140 derece döndürüldü diyor. Yani burası 40. E hocam üçgen açıları toplamı X artı 80 artı 40 eşittir 180'den. X'i de kaç derece olarak buluruz? 60 derece olarak buluruz. Yani Kaçıncı soru? Altıncı soru. Böylelikle balık esir oldu. Geldik yedinci soruya. Yukarıdaki şekilde bir uçağın 3 kanatlı pervanesi gösterilmiştir. Kanatların her 20 derecelik açıya sahip ve eşit uzunluktadır. Yani şu, şu şu şu şu şu şu Üçgen yok. Üçgenleri biz oluşturabiliriz. Üçgen oluştursak bunların hepsi aynı üçgen mi? Evet aynı üçgen. Eş yapıdaki üçgen. 20 çift çizgiye çift çizgiye. 20 çift çizgiye çift çizgiye. Eş yapıda üçgen. Hocam 20 ise 80 80 olur. 80 80 olur. 80 80 olur. E bunlar eş yapıda kartonlar ya ya da pervane ya eş yapıda. Hocam eş yapıdaysa şuradaki parçaların da birbirine eşit olması gerekmiyor mu? 20'nin karşısındaki kenarların da. Evet. Aa ne çıktı burada? Eşkenar. Buradaki açılarımız 60'ar derece oldu. Benden de kırmızı açıların toplamı isteniyor. 80 80 160 60 daha 220 360'dan 220 çıkartırsam 140 derece gelir. Hocam burası 140. Burası da 140 olur. Aynı mantıktan burası da 140 olur. Zaten bizden bir tane açısı ölçü. Kırmızı açılardan birinin ölçüsü isteniyor. Yani cevap 140. Yedinci soru denizli oldu. Geldik 8'e. Bir ışının bir yüzeye gelme açısıyla yüzeyden yansıma açısı aynı ölçülerdir. Vurduğu açına gider diyoruz biz geometride. Fizikte de normal yaptığı açıydı biliyorsunuz. Kenarları düz aynalardan oluşan ABC üçgeni biçimindeki deney düzeninin A köşesindeki noktasal ışık kaynağından AB ve AC aynaları ile Eş açılar oluşturacak şekilde bir ışın gönderiliyor. Açı orta ışını. 30-80 daha kaç yaptı? 110. Buraya kaç kaldı? 70. O zaman buradaki açılarımız 35'er derece mi yaptı? Evet. Şekilde aynalar arasında verilen açı değerlerine göre ağacı aynısından ilk yansıma. Ağacı aynısı burası. Buradaki ilk yansıma açısı kaç derecedir diye soruluyor. Dostum bunun devamı geldi buraya kadar. Buradan sonra yansıyacak değil mi? Buradan sonra böyle yansıyacak. Evet şöyle yansıyacak. Çünkü vurdu açıyla gidecek böyle. burada açıyla gidecek. Şu açıyla şu açı birbirine eşit olacak. 80-35 daha bilmem kaç. E, ya yani direkt 2 iş açı 1 dış açı hocam. 65'i yazsana buraya diyenlerinizi duyar gibiyim. Ya da 80-35 daha kaç yaptı? 115 yaptı. Buraya da 65 kaldı. O zaman burası da 65 yaptı. Hocam 65-30 daha 95 buraya kaç kaldı? 85 kaldı. Ee, buradan buraya yansımayacak böyle dikkat. Burası daha da açı olduğu için. Buradan sonra ne olacak? Hop, şöyle yansıma olacak. Yani kaç derece 85 vurduysa 85 gidecek. Burası 95 olmuş olsaydı burası 95 buradan böyle geniş açının olduğu yerden doğru şu tarafa doğru yansıma olacaktı arkadaşlar. Tamam Evet burada açıyla gidecek yani burası da 85. Zaten bizden de yansıma açısı isteniyor değil mi? İlk yansıma açısı AC'ye değdiğindeki ilk yansıma açısı o da 85 derece oldu. Böylelikle cevap e-drebit oldu ve neyi bitirdik gençler? Üçgende açıdaki ÖSYM tarzı test beşi bitirdik. Böylelikle üçgende açı bitti mi? Bitti sıralara var galiba dik üçgen var. Yanlış bilmiyorsam bakacağız sıradaki konuya. Arkadaşlar sonraki konuda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.